Watson A16090 ahşap malzemeler, plastikler, kompozit ve diğer malzemelerin kesilmesi, kazınması ve 3D frezelenmesi için tasarlanmış üç eksenli bir CNC freze gravür makinesidir. Temel konfigürasyonda su soğutma sistemi ve ER11 pens tutacağı olan 1.5 kW'lık bir fener mili ile donatılmıştır. Fener milinin dönme hızı 6.000-24.000 devir bölü dakikadır. Makine, hafif sanayide, ahşap işçiliğinde, iç ve dış tasarım, hediyelik eşya, dış mekan reklamcılığı ve sanayi ürünlerinin üretiminde, ayrıca protipleme, model ve enkeksiyon döküm yapımında ve birçok çeşitli alanda kullanılmaktadır. Makinenin çalışma alanının boyutu 600x900 mm'dir. Z eksenindeki fener milinin adım yüksekliği, 200 milimetredir. Makinenin T yuvalı bir T slot kaplaması vardır. 6-8 milimetre kalınlığında çelik kaynaklı profilden imal edilen makinenin şasesi ilave merkezi köprüler ile güçlendirilmiştir. Tezgahın ağırlığı 400 kilogramdır. Sağlam ve büyük gövde titreşimi ortadan kaldırarak doğru değerlerin saklanmasını garantilemektedir. Taban, gerilmenin giderilmesi için pişirme işleminden geçirilir. Bu yüzden, ısınma veya mekanik faktörlerinden dolayı tezgahın deforme olmayacağından emin olabilirsiniz. Dökme demirden yapılan tabanın yan kenarlarının kalınlığı 21 mm'dir. Portal, Lead Shine aygıt sürücüleri ve iki fazla step motorlar ile çalışır. Sağlam ve 5'e 1, 5 M kayış redüktörler kullanılır ve bunlar motorun yıpranma oranını azaltır. Eksenlerdeki azami hareket hızı 25.000 mm bölü dakika, azami çalışma hızı 15.000 mm bölü dakikadır. Konum tespiti doğruluğu 0,05 mm'dir. Kalınlığı 20 mm olan güvenilir high Win kılavuz rayları kullanılır. Tüm makine bileşenleri için mekanik bir yağlama sistemi kullanılır. Temel yapılandırmada makine NC Studio programı ile yönetilir.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 bir talaş çıkarma sistemiyle, silindirik ürünlerin kesilmesi ve oyulması için bir döner cihazla, titreme desteğiyle, taban düzleme sistemiyle, detektörle, aspirasyon sistemi ve soğutma sistemiyle yağ sisi donatılabilir. Gerektiğinde bazı malzemelerle çalışmayı hızlandıracak ve alüminyum işlemesi için uygun olacak 2,2 veya 3 kW yüksek kapasiteli fener mili yerleştirilebilir.